Etimesgut Belediyesi zorlu kış dönemlerinde sokakta yaşayan dostlarımızı unutmuyor. Etimesgut Belediyesi bir barınak, 3 klinik, 140 kedi evi ve onlarca kuş eviyle hayvan dostlarımızın yanında olmaya devam ediyor. 2013 yılından bu yana sokak hayvanlarına hizmet veren Etimesgut Belediyesi, ilçedeki sokak hayvanlarının yiyecek temini, barınması, tedavi ve aşılanmaları noktasında büyük çaba sarf ediyor. Etimesgut Belediyesi Hayvan Barınağı, hasta, hamile, bakıma muhtaç sokak hayvanlarının gerekli bakım ve tedavilerini gerçekleştiriyor. Burası Etimesgut Belediyesi Hayvan Barınağı. 200 hayvan kapasitesine sahip barınakta 20 açık ve 20 kapalı toplam 40 bölme, 1 müşahede ve 3 karantina odası bulunuyor. Barınakta ayrıca hayvanların konforu için özel bir kepenk sistemi de bulunuyor. Kışın soğukta rüzgara maruz kalmamaları için, yazın da sıcağa maruz kalmamaları için e, otomatik kepenk sistemi yaptırmış bulunmaktayız. Yine arka bölmelerde ısıtma sistemlerimiz vardır. Barınakta hayvan sağlığı için yalnızca kurumamayla besleme yapılıyor. Evsel gıdalarla besleme yapılıyor fakat bu hayvanlarda bazen mide bağırsak problemlerine sebebiyet verdiği için biz sadece kurumamayla besleme yapmaktayız. İlçenin belirli noktalarında tam 147 yuva oluşturulmuş. Ayrıca kedi, köpek ve kanatlı hayvanlar için ilçenin 200 noktasına düzenli olarak mama ve yem desteği sağlanıyor. Etimeskut Belediyesi'nin 3 ayrı noktada hayvan kliniği de bulunuyor. Kliniklerde kedi ve köpeklerin gerekli aşılamaları ve kısırlaştırma işlemleri veteriner hekimler gözetiminde yapılıyor, kayıt altına alınıyor. Burada tedavilerini yapıyoruz. ilgileniyoruz pansumanlarını, ilaçlarını yapıyoruz. Daha sonra barınağımız var. Barınağımızda iyileşene kadar misafir ediyoruz. Barına, klinik ya da sokakta görev yapan tüm görevliler can dostlarımıza gözü gibi bakıyor. Onlarla sevgiyle ilgileniyor. Buradan her şekilde hizmet alabiliyorum sokak hayvanları olduğu için. Normalde herhangi bir sakatlığı olduğu zaman, kaza falan olduğu zaman müdahale ediyorlar.